Selam ikizler Arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili ikizler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için her zaman aylık olarak çektiğim videolarımı bu kez dedim değişik olsun 2020 yılının 12 aylık sürecinde benim sevgili ikizler arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi yıllık çekim yapmak istedim Bilemem hayalleriniz istekleriniz nedir sevgili arkadaşlarım unutmayayım diye de kafama göre buraya bir insanın hayatında mevcut olması gereken şeyler aklıma geldikçe yazdım şuraya. Ona göre sizler için yıllık açılım yapacağım tabi kartlarımı karıştırırken sizleri çay falan aşk kayadınız kanalıma bekliyorum. Sevgili ikizlerim benim güzel ikizlerimin iyi anlaştığım insanlar hayal kırıklığımız mı var isteklerimize mi kavuşamadık? Durun bakalım canım daha açmadık buraları. Evet sevgili ikizler çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sizleri. Oranın da yıllıklarını yükleyeceğim. Aşk hayatınızda istekleriniz gerçekleşecek mi? Yıllıklarıyla karşı karşıya kalacaksınız ama önce burayı halletmem lazım. Sevgili arkadaşlarım 10 tane kolum yok ki ne yapayım. Şimdi sevgili ikizler arkadaşlarım için önce buraya aşk yazmışım. Bakayım 2020 yılında aşk istiyorsunuz örneğin çok aşık olmak istiyorsunuz, güzel bir aşk yaşamak istiyorsunuz, böyle bir hayaliniz var, bilemem de böyle bir şey olduğunu farz edelim, nasıl bir aşk sizleri bekliyor sevgili, ikizler arkadaşlarımın aşk hayatı nasıl olacakmış efendim, ardından bu geldiğine göre bakın burada bir yenilenme var aşk hayatınızda, geçmişin olumsuzluğunu patlatıyor sevgili ikizler bakın, sahiplenme duygusu, aşk hayatını evliliğe getirme duygusuyla bürünebilirsiniz, sevgili arkadaşlarım hemen yukarıdaki kartı da görün aman Allah'ım çok güzel harika sevgili ikizler yenileniyorsunuz Buyurun gördünüz mü İşte bu sabırla ne diyeyim ben şimdi daha fazla da bozmayacağım sevgili arkadaşlarım şansa doğru gideceksiniz güzel demek oluyor ki çünkü 2020 yılının açılımı olduğu için sevgili arkadaşlarım tabi ben bu videoları aralık ayında paylaşacağım siz aralığı dikkate almayın 1 ocak itibariyle Geçerlidir belli ki bir ocak itibariyle o kısa bir dönem o içerisi o ocak ayı olabilir Şubat ayı bunlar kör aylar sevgili arkadaşlarım kış ayı ya her yer durgun canlılık yok piyasa durgun değil mi dışarısı soğuk ateş zayıf e böyle aşk olur mu aşk olmaz elbette yıkılan de bize bunları gösteriyor Örneğin yani, örneğin bize bunları gösteriyor. Belli ki Ocak, Şubat aylarında böyle bir titremeden sizde aşk duygusu olmayacak. Şu Ocak, Şubat ayını geride bıraktıktan sonra benim sevgili ikizler arkadaşlarımla böyle bir canlanmalar meydana geliyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Birilerini kendinize çekeceksiniz. Bu tabii eşiniz de olabilir, sevgiliniz olabilir, eksiniz, küsünüz olabilir ya da yeni tanıştığınız kişiler. Sabırla güç oluşturacaksınız. Gerçek aşkları kendinize çekip şanslı yere doğru gideceksiniz diyor. Çok güzel. Ocak, Şubat'a dikkate almayalım öyleyse. Aşk hayatınız da çok güzel çıktı sevgili arkadaşlarım. Şimdi buraya da evlilik yazmışım. 2020 yılı içinde bekarsınız. Genç kızsın, genç beysin ya da genç yaşlı fark etmiyor sevgili. ikizler arkadaşımın 2020'de evlilik hayali var. Gerçekleşecek mi? Evlilikler nereye gidiyor kendinizi biraz böyle da hissedebilir dediğim gibi sevgili arkadaşlarım 1 Ocak itibariyle şu Ocak Şubat aylarını fazla dikkate almayalım başlangıcı görüyorsunuz değil mi piyasa durgun canlılık yok cıvıl cıvıl şeyler yok değil mi sevgili arkadaşlarım biraz kendinizi o konuda kırık dökük görüyorsunuz da. Kendi başına çaresiz gibi hissedebilir benim sevgili ikizler arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Aman Allah'ım. Aman Tanrım. Yolunuza çıkan kısmetlerin peşinden mi gidiyorsunuz? Çünkü burada bir ağlama durumu var. Bir üzüntü var sevgili ikizler. Evlilikte geldi bu düşünün. Bakın aşk hayatında güzellik geliyor. Yenileniyorsunuz. Evlilik evlenmek isteyen ikizler arkadaşlarım diyorum. Burada bir fakirlik durumu, tabii ki yuva kaybından söz eder bu kartımız. Ben burada şu an maddi açılım yapmıyorum. Yuva kaybı belli ki benim sevgili ikizler arkadaşlarımın yoluna kısmetler çıkıyor. Bu kısmetleri acaba ayaklarını başka yere mi çekiyorlar oluyor ya hani bunlar o bizim yaşantımızda olan şeyler. Bundan dolayı kaybetme korkusu var. Ah canım benim. Bakın peşinden gidiyorsunuz kısmetlerin peşinden gideceksiniz onları kaybetmemek için üzüntü duymamak için gidin ne diyeyim sevgili ikizler çünkü bakın onları tekrar sahiplenmek istiyorsunuz sıkı sıkı sahiplenip başkalarına kaptırmak istemiyor benim sevgili ikizler arkadaşım onu tekrar o kişi ya da kişiler her kimlerse es, eski eşi olabilir eski sevgiliniz olabilir. Mevcuttaki sevgiliniz de olabilir. Sevgili arkadaşlarım ben sadece bekarlara bakmıyorum. Hepsi için ikizlere bakıyorum. Onları tekrar kendinize çekip onlarla ilerlemek için sıkı sıkı onları kavramak için bakın farklı yollar dahi deneyeceksiniz. Sevgili ikizler o neydi öyle az önce ağlamalar sızlamalar aman da aman buyurun işte gördünüz mü? Başarı geldi cesaret geldi sevgili ikizler bir şekilde cesaretin toplayacaksın. İstediğiniz kişilere karşı, evlenmek istediğiniz kişilere karşı başarı yapmak isteyeceksin. Cesaretle aslında imparator bizlere kadersel aşktan söz eder. Ne der imparator? Ben imparatorum. Ben korkusuzum. Ben güçlüyüm. İstediğimi alırım der. Bakın imparator bir örnektir bizlere sevgili arkadaşlarım dilek kabulünden de bizlere haber verir ne der imparatorun anlamı Ya sevgi varsa korku yok anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım ben her zaman bunun altını özellikle çiziyorum ne olursa olsun affınıza sığınıyorum kızmayın bana sevgili arkadaşlarım öyle ya da böyle bu insanla bu insan örneğin birbirini seviyorsa korku yok diyor imparator korku yok Bak bana bak diyor, ben imparatorum, ben diyor Ayşe'yi mi sevdim, Fatma'yı mı sevdim, Ahmet'i Mehmet'i mi sevdim, ben alırım ben anlamam, Ben de korku yok diyor, ben sevdiğim an olay bitmiştir. Bakın bu bir örnek, güzel kardeşlerim, bunu yaptığın takdirde başarı gelecek diyor, anlayana anlayın, anlayın değil mi? Hmm, hadi bakalım cesaretini toplayan sevgili ikizler arkadaşlarıma da imparator geldi. Başarıya doğru gidersin diyor. Tamam. Hadi bakalım sevgili arkadaşlarım buraya ne yazmışım? Araba yazmışım. Bakayım 2020 yılında araç almak isteyen veya arabası olsun isteyen sevgili ikizler arkadaşlarım araba sahibi olacaklar mı derken ilk etapta bir kere en güzel kartlardan biri geldi sevgili arkadaşlarım. Bozulsun da istemiyorum. Buyurun değişim geliyor aman Allah'ım öyle bir çekeceksiniz ki kendinize sevgili arkadaşlarım başarılı bir şekilde buyurun bu kartımızda başarıdan söz eder maddi işlerde başarıdan söz eder değişim geliyor aman Allah'ım o geçmişte 2017 2018 2019 yıllarında istedin aracı istedin aracı alamadın öyle farz edelim sevgili ikizler arkadaşlarım işte buyurun geçmiş geçmişte kaldığı her şey değişti. Bolluk bereket verim geliyor diyor. Aracı kendinize çekeceksiniz. Birilerinin desteğiyle çekeceksiniz. Başarılı bir şekilde kendinize doğru o anahtarı çekeceksiniz. Sevgili ikizler arkadaşlarım araç alacaksın yani. Aman Allah'ım çok güzel. Değişim geliyor. Bolluk bereket geliyor. Hadi bakalım. O da güzel çıktı. Ev isteyen yani ikizler arkadaşlarımın hmm aman Allah'ım bu da neyin nesi daha dakika bir gol bir derler ya bizde sevgili ikizler tabi bu başlangıç bu ocak ayı ben onu ocak ayı diyorum sevgili arkadaşlarım o kadar naneler olur örneğin bu kaçan yanlış anlaşılmasın şimdi ben ev istiyorum örneğin bu kaçan ya benim eşim ya babam bu kadar basit e ben şimdi ev istiyorsam ben niye kaçayım burada bir, şeyden, bir şeylerden kaçma olayları var yani ev istiyorsun sevgili ikizler arkadaşlarım ya baban oldu tamam hallederiz sıkma canını gibi tabana kuvvet oyalıyor sizi ya da eş başlarda bakın burada bir şeylerin değişmesi lazım diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarım bu sizin hayatınızdaki kişiler patronunuz da olabilir yanlış anlamayın dersiniz patronunuza kredi çekeceğim bana biraz yardım et ne bileyim yardım eli uzat veya zam yap. Benim ev almam lazım bıktım kiralardan patron sıkma canını sabret şöyle bir 3 ay geçsin bakarız hallederiz gibi örneğin örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım <gülüyor> sorumluluktan kaçıyor yalan dolan bunu da benim sevgili ikizler arkadaşım fark ediyor bu böyle olmaz bu kaderin değişmesi lazım diyor bakın bu karşı taraf bu sizsiniz. Olur. O kadar Ocak ayında olur. Olur. Sevgili arkadaşlarım dört dörtlük yaşantı yok. Ne yapıyor benim sevgili ikizler arkadaşım? Yolunu çiziyor. Hedefi belirliyor. Çünkü kandırıldı. Hep oyaladılar. Evet hep oyaladılar. Destek vereceğiz diyerek bu kartımız destekten söz eder. Destek vereceğiz sana. Sen sıkma canını. Sen yeter ki işte işini yap. Hallet. Sabret. Gibi. Destek vereceğiz ayağıyla. Hep beni oyaladılar. Bu böyle olmaz diyecek benim sevgili ikizler arkadaşım. Burada hedefi belirliyor. Yolu çiziyor. Ne yapıyor? Bir şekilde bakayım bu hedef nereye getiriyor? İkizler arkadaşımı biraz soğuk mücadele, serin mücadele, ispat, mücadele, üstüne mücadele. Yani ister istemez ne oluyor burada benim sevgili ikizler arkadaşlarımı? Ev mevzusunda tabi hepinizi mi? 60, 65 civarımıza bunlar yapılabilir sevgili arkadaşlarım. Biraz sizleri yalnız başınıza bırakabilirler. Bundan dolayı da bakın burada mücadele içindesiniz. Bu mücadeleden ister istemez yorulup ne yapıyorsun? Hem arayışa geçiyorsun hem sessizliğe çekiliyorsun. Sevgili ikizler arkadaşlarım evini yuvanı seviyorsun. Fakat gel gör ki buradakiler size el uzatmıyor. Siz karşı tarafı sıkı sıkı tutuyorsunuz. İş size geldiğinde Kişi size arkasını dönüveriyor Buyurun Kediyi gördünüz mü? Kedi arkasını dönmüş durumda ee, Bunlar da hayatın gerçekleri Benim sevgili ikizler arkadaşlarım Yine cazibe altında Ev konusunda bir türlü Şöyle şanslı yere doğru gidemedik Diyorlar Ama ne yapıyor sevgili ikizler arkadaşım Böyle bir süreci kabulleniyor Kartımız kabullenmekten söz eder sevgili arkadaşlarım onun dışındaki ikizler arkadaşlarım istediklerini alıyorlar buradaki arkadaşlarımın dışındakilere yardım elleri uzanıyor tamam mı sevgili ikizler gerçek neyse o iş hayatına gelince 2020 yılında iş hayal eden sağlam şöyle sağlam bir iş hayal eden ikizler arkadaşlarım risk alabilirsiniz risk alarak biraz daha yükü ağır olan bir işin altına girebilirsiniz sevgili arkadaşlarım hani şöyle iyi kazanacağım derken yaparız yolu bazen bakın burada ne yapıyorsunuz hafif bir anda atağa geçip farklı yollar deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım istediğiniz işe başlayabilmek için istediğiniz işe giriş yapabilmek için atağa geçip zekayı çalıştırıp bakın farklı yollar deneyeceksiniz bu farklı yol sizi nereye getiriyor bir anda karar aşamasına ardından evet cazibesi altındasınız istediğiniz işin etkisi altındasınız ama yardım göreceksiniz bir şekilde sevgili arkadaşlarım geçmişin üzüntüsü geride kalacak sizlere de buyurun yardım elleri uzanacak bir şekilde şu mücadelenin ardından istediğiniz şeye ulaşarak şu vaziyetten kurtulacaksınız. Sevgili ikizler ikizciklerim benim şimdi 2020 yılı sürecinde borç içinde olan arkadaşlarım bu vaziyette olan sevgili ikizler borçlarından kurtulacaklar mı şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım etki altındalar ve acı çekiyorlar hmm, kısıtlı tutuklu üzüntülü borçlar var çünkü değil mi kredi borçları sevgili arkadaşlarım tamam 3. etapta bir şekilde kurtuluşa doğru gitmek var çünkü neden? Yeterince hayal kırıklığı yaşadı, yeterince boynu büküldü, üzüldü, sıkıldı. Zannetti ki benim borç içinde olan ikizler arkadaşım her şey bitti zannetti. Her şey bitmemiş bakın. Üç tane devrilmiş sizin olan arkanızda. Bunları fark ettiğiniz an sevgili ikizler kurtuluşa gideceksiniz. Her şey bitmemiş. Rahat ol. Tamam. Borçlardan da bir şekilde kurtuluşa doğru gideceksiniz. Kurtulmak demektir sevgili arkadaşlarım evet şimdi buraya da barışlar yazmışım sevgili ikizler küs olduğunuz eski eş eski sevgili arkadaşınız komşunuz hepsi içinde dahil kimlerle küsseniz 2020'de barış var mı hmm, birileri korku içinde evet birileri korku içinde sevgili arkadaşlarım bakacağız şimdi bakayım kimmiş onlar evet bir iletişim var bir iletişim var aman Allah'ım. Küslerde iletişim meydana gelecek ama burada birileri ağlıyor sevgili ikizler. Kim bu ağlayan bakalım mı? Hmm, evet. Karşı taraf. Karşı tarafta ağlama var. Kriz durumları var. Bakın yoğun duygular hissediyorlar. Siz ise %50 ikizler arkadaşlarım risk alıp Karşı tarafla barışmak isteyecek. Yüzde elliniz karşı tarafa sırtını dönecek. Sevgili ikizler arkadaşlarım sizde de yüzde elli yüzde elli çıkmış durumda. Ama velakin ağlayan karşı taraf yoğun duygular hissediyor. Yoğun duyguların yanı sıra da size kızgınlık da hissediyor haberiniz olsun. Çünkü bu kartlarımızda kızgınlıklar mevcuttur. Bilginize sevgili arkadaşlarım ama iletişimler var barışlar var. Rahat olun sevgili ikizler Neymiş yüreğindekini söyle diyor 12 aylık süreçte İş hayatı da olsa Aşk hayatı da olsa Ne olursa olsun Meleğin size yıllık mesajı Yüreğindekini söyle Kalbinden geçen neyse Onun cevabını ver diyor Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açacakmış sevgili ikizler. Daha ne olsun ah benim ikizciklerim. En iyi anlaştığım insan güzelleri. Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik. Kapamadan öncesinde tekrar sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili ikizlerimi bekliyorum. Tamam mı güzeller bizler ayrılamayız hadi bakalım. <gülüyor> Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kocaman öpüyorum. Hadi bakalım. Hadi bay.